Merhabalar 15-21 Nisan haftasının e, astrolojik yorumlarından bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet 15-21 Nisan haftasının en önemli gündemi öncelikle bir dolunay meydana geliyor 19 Nisan'da terazi burcunda terazi burcunun 29 derecesinde şimdi geçtiğimiz ay Mart ayında yaptığım yorumlarda yine yeni ay ve dolunaylardan bahsederken terazi burcunda olduğundan bahsetmiştim Nisan ayı burç yorumlarımda da yine terazi burcunda bir dolunay olduğundan bahsettim birçok arkadaş Yanlış ve e, yanlışlıkla bu şekilde bahsettiğimi düşündü ancak e, evet çok sık rastlanmamakla beraber her iki ayda aynı burçta bir dolunay deneyimliyor olacağız ve e, açıları da hemen hemen birbirlerine yakın. Dolayısıyla e, bu Mart ayında e, Merkür Retrosu ile beraber gözümüzden kaçan ve algılarımızı dağıtan bazı durumları tam aydınlanamayan bazı durumları özellikle e, Nisan ayındaki bu hafta gerçekleşecek olan Dolunay ile beraber daha kolay idrak ediyor olacağız. Terazi Burcu'nun tam 29 derecesine meydana geldiği için e, özellikle... 29 derece astrolojide e, özel anlam ifade etmektedir. 0 derece ve 29 derece özellikle değinilmesi gereken derecelerdir. 29 derece bitirilmesi, tamamlanması, sonlandırılması gereken konuları vurgular. Eğer bazı şeyleri bitirmekte, bazı şeyleri sonlandırmakta zorlanıyorsak ki terazi koç aksında meydana geldiği için özellikle bu konuların ikili ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Evlilik olabilir, e, her türlü ikili ilişki, e, iletişim sorunlarımız ve benlik duygumuzla ilgili her türlü kavram bu dolunayda meydana Gelecek ve aslında burada kendimizi, ilişkideki yerimizi, kendi isteklerimizi, karşımızdaki insanın isteklerini ve sonlandırmamız gereken bazı ilişkileri ve ilişkilerdeki bazı tutumlarımızı yeniden masaya yatırmamız icap edecek. Dolayısıyla Mart ayında özellikle Dolunay civarında yaşadığınız gündemlerin benzerlerini bu Dolunay'da yaşayabilirsiniz. Eğer hatırlıyorsanız Mart ayında yaşadıklarınızı bu hafta bu dolunayla beraber Bunları daha kolay ve daha rahat idrak ediyor olacaksınız. Evet haftanın detaylarına bakacak olursak 15 Nisan pazartesi günü venüs ve pürüt arasında güzel bir etkileşim var. 23 derece venüs ve 23 derece 23 derece balık ve 23 derece oğlak burcunda meydana geliyor bu etkileşim. Bu etkileşimle beraber özellikle e, ilişkiler anlamında... Kalıcı bir takım değişiklikler kökten bazı çözümler e, bulabileceğiz ve aynı zamanda özellikle kariyer hedeflerimiz hayal ettiğimiz noktalara gelebilir ve hayallerimizi gerçekleştirmek adına şu anki bulunduğumuz konum ve durumdan e, tamamen sıyrılmamız gerekebilir. Ancak bu güzel açıyla beraber özellikle ikili de ilişkilerde e, devrim niteliğinde bazı e, dönüşümler yaşanıyor olacaktır. Evet, 15 Nisan günü Ay Başak burcuna geçiyor öğle saatlerinde. Dolayısıyla Ay Başak burcundayken günlük işlerimiz, hizmet etme, ettiğimiz alanlar gündeme gelecektir. Özellikle sıkı çalışmak açısından. Güzel zamanlardır ancak biraz endişelerimiz ve kaygılarımız artabilir. Bu süreçte daha mükemmeliyetçi ve daha takıntılı tavırlar sergileyebiliriz. Bu nedenle Ay Başak Burcu'ndayken rutin işlerimizi yapmak, plan, program, organize olmak, haftanın planlamasını yapabiliriz. Özellikle 15 Nisan günü haftanın genel gündemini belirleyebiliriz. Organize olmak adına oldukça güzel bir etkileşimdir. Dolayısıyla dediğim gibi sadece fazla takıntılı ve fazla endişeli olmaktan, obsesif tutumlardan uzak durursak daha yerinde ve daha faydalı e, günler geçiriyor olacağız. Evet, 17 Nisan'da e, Merkür Koç Burcuna geçiyor. Merkürün Koç Burcuna geçmesiyle beraber aslında çok daha e, rahat ettiği bir yerde olduğunu söyleyemeyeceğim. Merkür Koç burcundayken iken daha Girişken oluruz. Daha dobro oluruz. Zaman zaman daha patavatsız oluruz. Ve kendimizi çok net bir şekilde ifade ettiğimiz için düşünmeden konuşma, karşımızdakini kırma veya e, duygularımızı aslında incitmeden, kırmadan e, üslubunca veya adabunca anlatmamız gerekirken Bodoslama da konuya dalma gibi tutumlar sergileyebiliriz. Özellikle ikili ilişkilerde Merkür'ün koş transiti ilişkileri biraz zorlayabilir ve zihnimiz de aktiftir. Zihnimiz genel olarak hep etken düşünmeye başlar. Yani ben kavramı çok fazla gündemdedir. Kendi isteklerinizi daha çok ön plan alacağınız gündemler yaşıyor olursunuz. Evet 17 Nisan günü yine saat 14 civarında ayın terazi burcuna geçtiğini görüyoruz. Ay terazi burcundayken biraz daha ikili ilişkilere yöneliriz. Biraz daha uyumlu ve ekip işlerinde rahatlıkla rol oynayabiliriz. Karşımızdakini daha çok düşüneceğimiz ve empati yapmayı daha rahat bir şekilde öngörebileceğimiz süreçler içerisinden geçeriz. Dolayısıyla ayın terazi burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkilerde özellikle sorunlarımızı çözmek adına 17 Nisan'dan 19 Nisan'a kadarki süreç içerisinde güzel adımlar atabiliriz. Güzel çözüm yolları bulabiliriz ay terazi burcundayken daha çok ekip halinde kalmaya, birlikte kalmaya ve biz olmaya önem veririz. Evet ve haftanın en önemli gündemlerinden biri 19 Nisan 2019'da terazi burcunun 29 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Evet bu dolunayla beraber başlangıçta da söylediğim gibi özellikle kendi isteklerimiz Karşımızdaki istekleri, ilişkideki rolümüz, ilişkinin devamının bizim açımızdan avantajları veya dezavantajları gibi kavramları çok fazla sorgulayacağımız ve bitirmekte zorlandığımız, bitmesine direndiğimiz konuları bitirmemiz açısından özellikle Mart ayında yaşadığımız durumun yenilenmesi ve tekrarlanmasının mesajını anlamak durumunda kalacağız ve bitirmeye direnç göstermek oldukça zorlayacaktır bizi önümüzdeki süreçte. O nedenle özellikle artık tıkanma noktasına gelmiş bize hizmet etmeyen ve bilhassa Mart ayında bazı mesajlarını aldığınız ikili ilişkilerle ilgili devam etmesinde sakınca olan ilişkileri sonlandırmanız sizin için oldukça doğru olacaktır. Eğer ilişkiyi sonlandıramıyorsanız bile ilişkinin devamındaki rolünüzü, ilişkinin içerisindeki pozisyonunuzu değiştirmeniz ve ilişkinin boyut değiştirmesini sağlamanız çok daha yararlı olacaktır sizin adınıza. Evet, Aynı gün saat 16 civarında Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Ay Akrep Burcu'ndayken biraz daha sezgilerimiz kuvvetlidir. Kıskançlık ve kuşku şüpheci hareketler gösterebiliriz. Sezgilerimize fazla güvendiğimiz için bazen koruntu boyutuna getirebiliriz noktaları. Ancak burada ilham almak, yeni kararlar almak ve kararlı ve sebatkar bir şekilde adımlar atmak adına Ay Akrep Transiti Oldukça e, güzel ve önemli bir transittir. Evet e, 20 Nisan'da ise Güneş'in boğa burcuna geçtiğini görüyoruz. Artık Güneş koş transitini tamamlıyoruz ve Güneş boğa transitine geçiyoruz. Güneş boğa transiti ile beraber e, özellikle daha çok e, hayatın keyifli taraflarını e, gözlemleyeceğimiz. Daha çok yemek istediğimiz, daha çok gezmek istediğimiz, daha çok dinlenmek istediğimiz bir süreç başlıyor olacak. Ve para kazanmak açısından, maddi kaynaklarımızı çoğaltmak açısından da oldukça güdümlü olacağız. Zira boğa burcu sahip olmakla ilgilidir ve paraya kıymet verir. Paraya kıymet vermesinin nedeni. Dediğim gibi sahip olma güdüsünden ve dünyevi zevklerden mahrum kalmamak açısındandır. Çünkü bir boğa en iyi yerlerde yemek yemek ister, en iyi yerleri gezmek ister ve en rahat ve konforlu şekilde yaşamak ister. Dolayısıyla bunların maddi kaynaklara sahip olmaktan geçtiğini çok iyi bildiği için özellikle para kazanma konusunda da oldukça hırslı ve iddialıdır. Dolayısıyla bizler de boğa tamalarını hayatımızda daha çok hissedeceğimiz bir sürece gireceğiz ki zaten hepimizin haritalarında boğa burcunun bulunduğu ev parlıyor olacak ve bu alanlara daha çok kanalize olmaya başlayacağız. Evet Yine 20 Nisan'da Venüsün Koç burcuna geçtiğini görüyoruz. Venüsün Koç burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkilerde ben devrinin başladığını söyleyebilirim. Ben bunu istiyorum, ben yapacağım, ben istiyorum şeklinde çok cümlen duyabiliriz bu sırada. Venüs Koç burcundanken özellikle ikili ilişkilerde sanki ilişkiye bir Av, avcı ilişkisiymiş gibi ve ilişki karşımızdaki kişi bir avmış gibi davranma süreçleri çok sık rastlanan durumlardır. Venüs koç burcunda olan insanlar genelde e, kaçan kovalanır mantığıyla hareket etmeyi severler. Çünkü Venüs terazi burcunun e, gezegenidir. Koç ise e, terazi burcunun zıt burcudur. Dolayısıyla Venüs koçtan Zararlı çalışır. Aslında çok fazla etkisini hissedemeyiz. Etkinliğini çok fazla gösteremez. Çünkü venüs ilişkileri düzenlemek, ilişkileri devam ettirmek açısından uyumlu ve pozitif pekese gezegendir Ancak koç burcu benlik algısının en yüksek olduğu burçtur. Dolayısıyla ben ve ilişki arasında tercih yapmak durumunda burada venüs koç transiti ortaya çıkmış oluyor. Yani ben ve biz kavramı Venüs Koç birleşmiş oluyor. Bu noktada özellikle ikili ilişkilerimizde bencil olmamaya, karşımızdakini de düşünmeye, empati yapmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor olacağız. Venüs Koç Burcu'ndayken özellikle haritamızda Koç Burcu'nun temsil ettiği evlerde güzel şanslı durumlar yakalayabiliriz. Ancak dediğim gibi yine Venüs Koç Burcu'nda çok faydalı çalışmadığı için Venüsün tam anlamıyla iyicil etkilerini de hissedemeyebiliriz arkadaşlar. Evet haftayı kapatırken 21 Nisan'da Ay Ay Burcu'na geçiyor. Ay Ay Burcu'na geçerken özellikle pazar akşamı daha keyifli zaman geçireceğimiz, daha çok dinlenmek isteyeceğimiz, hayata daha pozitif bakacağımız, biraz daha kadersel, kadersel etkileri üzerimizde hissedeceğimiz ve ayın akrep burcundaki transitiyle beraber üzerimizde hissettiğimiz o baskı, şüphe, kuşkuların arındığı bir pazar akşamı geçirebiliriz. Tabii ki özellikle pazartesi günü tam anlamıyla etkisini hissediyor olacağız. Ay yay burcundayken biraz daha keyifli aktiviteler ve daha çok dışarıda olmak, sosyalleşmek, sportif faaliyetlerde bulunmak isteyebiliriz ve yay burcundayken ay özellikle daha iyimser bir ruh hali içerisinde olabiliriz. Ki bu da haftayı güzel bir şekilde kapatacağımızı bize göstermekte. Evet haftalık genel yorumlar bu şekilde. Şimdi burçlara etkilerine tek tek bakalım. Koç burcuya başlayalım. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar 15-21 Mart haftasının çok özür dilerim 15-21 Nisan haftasının etkilerinden bahsedeceğim. Bu videoda sizlere evet bu hafta başlangıçta detaylıca bahsettim ancak en önemli gündemimiz terazi burcunda meydana gelen bir dolunay. Geçtiğimiz ayda yine terazi burcunda bir dolunay deneyimlemiştik. Ancak bu defa meydana gelen dolunay e, tam olarak terazi burcunun 29 derecesine meydana gelecek ve 19 Nisan günü meydana geliyor olacak. E, bu sizi doğrudan etkileyen bir dolunay. Çünkü güneş burcunuzda ve e, ay terazi burcunda yani tam karşınızda. Özellikle bu etkiyi 7. evinizde hissediyor olacaksınız. Bu nedenle evli koç burçları 50 ile ilgili sorgulamalar yapıyor olacak. Ortaklık yapan bir koç burcuysanız bu ortaklığı sonlandırma, ikili ilişkilerde artık bazı kararlar verme ve kendi isteklerinizin ilişki içerisindeki rolünü test etme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. ve Bu nedenle özellikle Evliliği artık yürümeyen, ilişkisi artık yürümeyen, ortaklığı artık yürümeyen koç burçları 29 derecede meydana gelmesinden mütevellit bu dolunayın e, bitirmeye direnç göstermesin ikili ilişkilerini. Çünkü özellikle Mart sonunda yaşadığı e, durumları tekrardan bir gözden geçirsin ve e, Nisan ayında da benzerlerini yaşamamak adına bu süreç içerisinde e, düşündüğü, tarttığı konuların e, aslında çok da fazla... Değişkenlik göstermediğini fark ederek sonlanması gereken ilişkileri sonlandırarak eğer sonlandıramıyorsa ilişkilerdeki konumunu, ilişkilerdeki yapısını ve fedakarlık ölçülerini yeniden değerlendirerek artık bu sürece yeni bir boyut kazandırması gerekmektedir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 15-21 Nisan haftasının siz sevgili boğalar için neler hazırladığından bahsedeceğim bu videoda sizlere. Videonun başında detaylıca haftalık yorumlardan bahsettim. Ee, özellikle bu haftanın önemli gündemi 19 Nisan'da meydana gelecek olan bir Dolunay terazi burcunun 29 derecesine meydana gelecek. Ee, bu da yine sizi e, aynı yönetici gezegeni paylaştığınız bir burç olduğu için oldukça fazla etkileyecek bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Bu Dolunay sizin 6. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla özellikle çalışan boğa burçları, iş ortamınız, İş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, günlük rutinlere bakış açınız, günlük sorumluluklarınızı yerine getiriş biçiminiz ve sağlığınızla ilgili konulardan özellikle Mart ayındaki dolunay civarında yaşadığınız gündemlere dikkat edecek olursanız tekrardan benzerlerini yaşayabilirsiniz ve 29 derecede meydana geldiği için bu dolunay özellikle. İşinizle ilgili sıkıntılarınız varsa sonlandırmanız gerekiyorsa iş yerindeki pozisyonunuz veya iş arkadaşlarınızın size karşı tutumu ile ilgili bazı sonlanmalar bazı bitişler yaşayabilirsiniz. Bunların kararını verebilirsiniz. Ayrıca e, bunların hiçbiri mevcut değilse sağlığınızla alakalı. Bazı zararlı alışkanlıklarınız söz konusuysa yeni bir beslenme düzenine, yeni bir diyet sistemine, yeni bir spor alışkanlığı elde etmeye veya zararlı alışkanlıklarınızdan uzaklaşmaya yönelik sonlanmalar ve bitişler yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. Özellikle bunların kararını vermeye zorlanacağınız bir süreç olacaktır. Bu donlayın bize vermek istediği mesaj sonlanan konulara sonlanan ve biten konulara direnç gösterme. Bu mesaj alırsak çok daha güzel bir şekilde süreci yönetebiliriz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 15-21 Nisan haftasının astrolojik gündeminden bahsedeceğim. Bu videoda sizlere evet videonun başında haftalık yorumlardan gün gün bahsettim. Ancak bu haftanın en önemli gündemi geçtiğimiz ayı tekrarlayan terazi burcundaki dolunayın bu hafta içerisinde yeniden meydana geliyor oluşum. Özellikle bu Dolunay 29 derecede meydana geldiği için sonlanmalarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayacağımızı bize göstermekte. Ve bu sonlanmayı siz 5. evinizde yaşayacaksınız. Dolayısıyla çocuklarla ilgili gündemler, hayattan keyif alma noktasına, hayatın eğlenceli noktaları ile ilgili konularınız gündemde olacaktır. E, kendinizi e, bir proje ortaya koyarken e, kendinizi ne kadar ortaya koyabildiğiniz, kendi yeteneklerinizi ne kadar kullanabildiğiniz, ne kadar göz önünde ol olduğunuz, ne kadar popüler olduğunuz, ne kadar sizin istek ve hedeflerinizi önem verildiği gibi konularda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle bu donlayın gündemini belirlemek açısından Mart ayında Mart e, 18-19-20-21 Mart civarında yaşadığınız gündemlere bir tekrar dönüp bakın. Benzer gündemler yaşayabilirsiniz. O esnada sonlandıramadığınız konuları bu defa sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. E, bu tarz süreçler. Yaşadılabilir bu dolunay bize özellikle dediğim gibi kokma noktasına gelmiş ve devam etmeyen konular gündemde ise bunlarla alakalı hayattan daha keyifli hayattan daha çok keyif almak adına bu sonlanmaları bitişlerin kararını vermek durumundasınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olanlar. 15-21 Nisan haftasının e, siz sevgili yengeçler açısından ne gibi astrolojik etkileri var? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet haftalık yorumlarda detaylıca bahsettim. E, bu hafta e, terazi burcunda bir dolunay ve aynı zamanda güneşin ikizler burcuna geçmesi gibi gündemlerimiz söz konusu. Gün gün e, başlangıçtaki yorumu dinlerseniz gün gün etkilerinden bahsettim. Sizin burcunuza etkileri neler diye bakacak olursak öncelikle... Öncü burçlardan biri olduğunuz için e, terazi burcundaki dolunay sizi daha fazla etkiliyor olacak. Çünkü tam köşe evlerden dördüncü e, evinize düşmekte. Dolayısıyla ailevi konularda e, özellikle Mart ayında yaşamış olduğunuz sıkıntılar yeniden yükselebilir ve 29 derecede meydana geldiği için bu dolunay özellikle sonlanmalarla, bitirmelerle ilgili bazı krizler ortaya çıkaracaktır. E, özellikle ailevi konularda anne baba ve ee, yuva içerisinde bazı krizler varsa ve Mart ayında çözüme kavuşamadıysa Sizler de sonlandırmakta ve bitirmekte direnç gösteriyorsanız bu konuya ee, daha fazla direnç gösteremeyeceksiniz e, sevgili yengeçler Çünkü e... Esasında hem Nisan ayında hem de Mart ayında aynı Burç'ta meydana gelen dolunayların bize vermek istediği bir mesaj var. Ve 2019 yılı önemli bir yapılanma yılı olduğu için bu yapılanmada bazı şeylerin artık bize hizmet etmeyen ve bizim yolculuğumuzda bizi geliştirmeyecek olan konuların ne yazık ki kaybı veya sonlanması da söz konusu olabilir. Özellikle bu dönemde ev taşımak, gayrimenkul alım satımı, aile bir konularla ilgili değişik temalar gündemde olabilir. Özellikle annelerle ilgili bazı gündemler ortaya çıkabilir. Dediğim gibi yaşadığınız olaylar her neyse Mart ayının özellikle 20'si civarında yaşadığınız olayları şöyle bir düşündüğünüz takdirde Benzeri şeyler yaşamanız söz konusu olabilir ve Mart ayında alamadığınız kararları bu hafta almanız icap edebilir. Güneşin ikizler burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir aylık süreçte biraz daha kendi içsel dünyanızda olacağınız, biraz daha dinlenme ihtiyacı içerisinde olacağınız bir dönem başlayacak. Dördüncü evdeki donlayla da beraber belki biraz kabuğunuza çekilmeye karar verebilirsiniz. Enine boyuna geçmişiniz, aileniz, yuvanız ve kayıplarınızla alakalı bir muhasebe gerçekleştirebilirsiniz sevgili yengeçler. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 15-21 Nisan haftasının siz sevgili aslanlara ne gibi etkiler olacak? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Videonun başında detaylıca haftanın yorumlarından bahsettim. ve Gün gün ne gibi etkiler bizi bekliyor bunları anlattım. Ancak bu haftaya damgasını vuran terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay ee, bilhassa burçları nasıl etkiler bırakacak? Bunlardan bahsederken bir de güneşin boğa burcu transisini tamamlayıp ikizler burcuna geçmesinden bahsedeceğim. Evet güneşin ikizler burcuna geçmesiyle beraber 11. eviniz hareketlenecek. Artık arkadaşlarınızla daha sosyalleşeceğiniz, daha çok ideallerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmek adına topluluklar içerisinde bulunacağınız ve sosyal platformlarda, gönüllü derneklerde bulunacağınız süreçler başlıyor olacak ve bu ortalama bir ay boyunca sürecek sevgili aslanlar. Peki Terazi burcunda meydana gelen dolunayın gündemi nedir diye soracak olursanız Mart ayından özellikle ayın 17'si ve 22'si arasında yaşamış olduğunuz gelişmeleri şöyle bir düşünün. Ortaya çıkan krizler, kontrol dışı olaylar söz konusuysa yeniden bunların nüksetmesi. 29 derecede meydana geldiği için artık bazı, karara, bazı kararlar alarak bu durumları sonlandırmak bir şeylerin bitişi ve yeni şeylerin başlangıcı gibi konular gündemde olacak. Bu dolunay sizin 3. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla kardeşler, yakın çevre ilişkileri, iletişim şekliniz, her gün görüştüğünüz insanlarla olan ilişkileriniz, eğitim hayatınız... Bunlarla ilgili e, önemli kararlar sürecine girebilirsiniz. İletişim tarzınızı değiştirebileceğiniz gibi yakın çevrenizi değiştirmeye ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Dediğim gibi Mart ayının sonunda yaşadığınız gündemlerin bir benzerini yaşayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü büyük ihtimalle Mart ayında Merkür retrosundan dolayı karar alma yetimiz oldukça e, zayıftı ve e, algılarımız değişkendi. Bu nedenle Nisan ayında bu dolunayla ve bilhassa bu hafta bazı kararlar ve bazı sonlanmalar, bazı bitişler yaşamamız söz konusu olabilir. Bunları olumsuz olarak yorumlamak doğru olmaz. Bunlar bizim tekamül yolculuğumuz açısından deneyimlememiz gereken bitişlerdir. Bu açıdan bakarsak, bütünsel açıdan baktığımız takdirde bize yararı olduğunu söyleyebilirim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 15-21 Nisan haftasının siz sevgili başaklara ne gibi etkileri olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere haftanın genel yorumunu videonun başlangıç kısmında yapmıştım gün gün detaylardan bahsettim bu hafta önemli bir hafta çünkü hem güneşin burç değiştirmesi hem de terazi burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz dolayısıyla özellikle siz sevgili başakları ikinci evinde karşılar olacak bu dolunayla beraber maddi karnı Kaynaklarınızın sonlanması, belki iş değişikliğiniz, belki birden fazla maddi olanak ve kaynağınız varsa bunlardan birinin eksikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Eğer e, herhangi bir şekilde kendi kazancı olmayan bir başak burcuysanız, özgüvenle, özdeğerle yani maddi, manevi bütün kaynaklarımızla ilgili olan ikinci evde bazı özgüveninizi kıracak olaylar yaşayabilirsiniz. Ancak bu yaşadığınız olaylar esasında sizden bazı şeyleri kendi özdeğerinize hizmet etmeyen şeyleri hayatınızdan çıkartmanızı göstermekte. Dolayısıyla eğer işiniz size hizmet etmiyorsa ve işiniz size kendinizi değersiz hissettiriyorsa veya çevrenizdeki insanlar ve yaşadığınız olaylar size kendinizi değersiz hissettiriyorsa artık bunlarla alakalı bir takım bitişler ve sonlanmalar sürecine gireceksiniz. Çünkü terazi burcunda meydana gelen donlay e, terazi burcunun 29 derecesinde meydana geliyor. Dolayısıyla bu bitişler ve kapanışları temsil eden bir e, orptur. Bu orbla beraber özellikle bu açıda bazı kapanışlar, bazı sonlanmalar yaşamak muhtemeldir. Özellikle Mart ayının 17'si ile 21 arasında yaşadığınız gündemleri şöyle bir değerlendirirseniz. Benzeri şeyler yaşayacağınızı ve Mart ayında alamadığınız kararları bu dolunayla beraber almak zorunda kalacağınızı düşünebilirsiniz. Bu açıdan size rehberlik edebilirim. Evet, Güneşin İkizler Burcu'na geçmesiyle beraber. Kariyer eviniz hareketleniyor olacak. 10. ev aktivitesi ile beraber daha çok gelecek hayalleriniz, otorite figürleri, devletle ilgili olaylar ve kariyer hayatınızda e, önemli gündemler söz konusu olabilir. E, daha çok gözde olacağınız, e, toplum nazarında daha çok sözünüzü dinlettirebileceğiniz bir süreç başlayacak ve ortalama bir ay sürecek. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 15-21 Nisan haftasının siz sevgili terazilere ne gibi etkileri olacak? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. E, haftanın e, detaylı yorumunu başlangıçta yaptım. Ancak e, size ne gibi etkileri var bunun detayına girecek olursak özellikle bu haftanın bir dolunay ve güneşin burç değiştirmesiyle beraber önemli gündemlere gebe olduğunu söyleyebilirim. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve sizin burcunuzun 29 derecesinde. Geçtiğimiz ayda yine burcunuzda bir dolunay deneyimlemiştiniz. Dolayısıyla Mart ayı da oldukça krizli geçmişti diyebilirim. Nisan ayının başlangıcı da biraz zorlu geçmiş olabilir. Ancak özellikle Mart ayının 17'si ile 21 arasında yaşadığınız gündemlerin bir benzerini bu hafta deneyimleyebilirsiniz. Sonlandırmanız gereken konular ve gerçekten hayatınızda birçok alanda artık sizi değersiz hissettiren Size kendi değer yargılarınızı ve kendi benliğinizi ortaya koymanızı müsaade etmeyen konuları sonlandırmak durumunda kalacaksınız. Veyahut sonlandırma kararı alacaksınız. Bu kararlar aslında sizin için. Doğru kararlar olacaktır. Her ne kadar sancılı olsa da doğru kararlar olacaktır. Çünkü artık size hizmet etmeyen ve size kendinizi kötü hissettiren şeylerden arınma sürecine girdiniz. Ve 2019'un sonuna kadar gerçek yükselişe yakalamak adına bazı elemeler yapmak durumundasınız sevgili teraziler. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 15-21 Nisan haftasının siz sevgili akreplere ne gibi etkileri olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet e, sevgili akrepler haftanın detaylarından videonun başında bahsettim. E, orada gün gün detaylı yorumları e, bulabilirsiniz. Bu hafta önemli bir gündemler olarak güneşin ikizler burcuna geçmesi ve aynı zamanda Terazi burcunda gerçekleşen bir dolunay söz konusu. Dolayısıyla terazi burcunda meydana gelen dolunayla beraber 12. evinizde yani görünmeyen kapalı evinizde meydana geldiği için içsel dünyanızda önemli bir devrim yaratabileceğini söyleyebilirim. Özellikle geçtiğimiz ay ayın 17'si ile 21 arasında yaşadığınız Herhangi bir karar, herhangi bir kriz, herhangi bir kontrol dışı olay varsa bunların benzerini deneyimleyebilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Bu esnada e, rüyalarınıza dikkat edin. Bilinçaltı mesajlarınıza geçmişten gelen bazı yorumlara geçmişten gelen bazı insanlarla ilgili artık bazı kararlar vermek durumundasınız. Hala geçmişte takılı kaldıysanız, e, bazı açılardan kendi içsel huzurunuzu bir türlü yakalayamıyorsanız, bazı şeylerden kopamıyorsanız, Bunlarla alakalı e, önemli bitirişler, önemli kapanışlar yapmanız açısından destekleyici etkiler göreceksiniz. Tabii ki biraz sancılı olabilir ancak bu sancı e, sizi 2019'a daha güzel bir şekilde hazırlıyor olacak. Güneşin ikizler burcuna geçmesiyle beraber de önümüzdeki bir ay boyunca daha çok sosyalleşeceğiniz ve arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceğiniz, gruplar içerisinde liderlik vasfından nail olacağınız bir süreç başlıyor olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 15-21 Nisan haftasının siz sevgili yaylara ne gibi etkileri var? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet haftanın detaylı yorumlarından videonun başında bahsetmiştim. Şimdi... E Burcunuza ne gibi etkiler olacak bu haftanın gündemlerini bunlardan bahsedeceğim. Özellikle bahsetmek istediğim terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ve güneşin ikizler burcu transiti olacak. E, terazi burcunda gerçekleşen Dolunay e, terazi burcunun 29 derecesinde meydana geliyor ve sizin 11. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman özellikle arkadaşlarınızla alakalı bazı arkadaşlıkların son bulması, sosyal çevrenizde yaşadığınız bazı sıkıntılar yeniden gündeme gelebilir, kariyerle alakalı beklentileriniz, büyük hayal ve hedefleriniz gibi konularda bazı güncellemeler yapabilirsiniz özellikle Mart ayının 17 ile 21 arasında yaşadığınız deneyimleri tekrar düşünecek olursanız Benzerlerini deneyimlemeniz söz konusu olabilir sevgili yaylar Bu nedenle 29 derecesinde meydana geldiği için Terazi burcunun bu dolunay Özellikle sonlanmalar ve bitişleri temsil etmekte Dolayısıyla artık bazı şeylerin kontrol dışı bir şekilde sonlandığına şahit olursanız Lütfen bu sonlanmaya ve bitişe direnç göstermeyin çünkü Esasında Mart ayında alamadığınız kararları bu hafta bu dolunayla beraber almak durumunda kalabilirsiniz. Zira hem Mart ayında hem de Nisan ayında Terazi Burcu'nda ard arda Dolunay meydana geliyor ve bunun vermek istediği bir mesaj var. Bunu anlamaya çalışın. Kopamadığınız ve arkadaşlarınızdan kopamadığınız sosyal çevrenizden veya çok fazla hayal davranmış olduğunuz hedeflerinizden kopmanız icap edebilir. Güneşin ikizler Burcu'na geçmesiyle beraber ailevi konulara daha çok eğilim göstereceğiniz bir ay başlıyor olacak. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, anne baba problemleriyle ilgilenmek, anne babayla vakit geçirmek ve yuvada daha aktif olmakla alakalı önemli gündemleriniz olabilir bu hafta ile beraber. Başlayan etki ile beraber. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen Burcu oğlak olanlar. 15-21 Nisan haftasının siz sevgili oğlaklara ne gibi etkiler oluyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Sevgili oğlaklar haftalık yorumdan detaylıca gün gün videonun başında bahsetmiştim. Bu haftada burcunuza göre ne gibi etkiler var? Bunlardan bahsedecek olursak. Özellikle Mart ayının tekrar niteliğinde olan bir dolunayımız var. Terazi burcunda meydana geliyor ve terazi burcunun 29 derecesinde. Dolayısıyla Mart ayının özellikle 17'si ile 22 arasındaki gündemleri tekrar bir gözünüzden geçirin. Bu süreçte yaşadığınız kontrol dışı olaylar söz konusuysa özellikle bunların yeniden yükseltmesi ve 29 derecede meydana geldiği için bitişler ve sonlanmalarla ilgili bazı kontrol dışı durumlar söz konusu olabilir. Terazi burcu sizin gibi bir öncü burç ve dolayısıyla sizde en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Terazi borcunun temsil ettiği yer 10. eviniz yani kariyer toplum önündeki statünüz prestijiniz, otoriteyle devletle babayla olan ilişkileriniz gibi konular yeniden gündeme gelecek. Belki kariyerinizle ilgili bir sonlanma kararı alabilirsiniz. Veya babanızla ilişkileriniz, patronunuzla ilişkiniz ve devletle resmi kurumlarla ilişkilerinizin artık son noktasına gelebilirsiniz. Veya bekar oğlaklar evlilik kararı alıp toplum önündeki bekar titrini evli olarak değiştirebilir veya evli olaraklar e, ilişkisini bitirme kararı alabilirler. Ancak dediğim gibi her ne olacaksa bu toplum önündeki itibarınız, konumunuzla ilgili önemli bir değişiklik olacaktır ve sizin bu bitişe direnç göstermeniz süreci daha çok uzatacak ve zorlaştıracaktır. Mart ayında Merkür Retrosu ile beraber çok fazla sağlıklı karar veremedik ancak bununla donlarla beraber artık bazı şeylerin Dıkanma ve bitme noktasına geldiğini gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla e, bu süreç içerisinde özellikle bu hafta yaşayacağınız kontrol dışı olayların e, size vermek istediği mesajları algılamaya çalışın ki e, özellikle siz sevgili oğlaklar bu süreçte e, burcunuzdaki Plüton, Satürn ve Güney Düğümünden oldukça fazla etkileniyorsunuz ki bu süreci de e, güzel bir şekilde değerlendirebilin. E, tam anlamıyla bir reform, tam anlamıyla bir değişim yaşıyorsunuz e, burcunuzdaki bu zorlu etkilerden dolayı özellikle kariyer e, ve baba ile ilişkiler, otorite ile ilişkiler konusunda da önemli bazı bitişler ve sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Güneşin ikizler burcuna gelmesiyle beraber daha çok önümüzdeki bir ay boyunca sağlığınız, günlük rutinleriniz ve iş hayatınız, iş arkadaşlarınız ve iş temponuzla alakalı konular gündeminiz olacak. Bu süreçte güzel alışkanlıklar kazandırabilirsiniz kendinize. Beslenme rutininizi, spor rutininizi yeniden oturtabilirsiniz veya işlerinizdeki sorumluluklarınızı yeniden düzene koyabilirsiniz. Tabi bu hafta başlayan bir enerji bir ay boyunca devam ediyor olacak. Ancak ilk etkilerini bu hafta gözlemleyebilirsiniz. Evet haftalık etkiler bu şekilde. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 15-21 Nisan haftasının siz sevgili kovalara ne gibi etkiler olacak? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere evet haftalık yorumun detayını videonun başında belirttim burada burcunuza göre özellikle terazi burcu dolunayından ve güneşin ikizler burcuna geçmesinden bahsetmek istiyorum terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay mart ayındaki gibi yine aynı burçta gerçekleşiyor olacak dolayısıyla özellikle mart ayının 17'si ile 22'si arasında yaşadığınız ve kontrol dışı çok da planlayarak gerçekleşmeyen olayları şöyle bir gözünüzden geçirirseniz o olayla benzerini, o süreçlerin benzerini deneyimleyebilirsiniz. Terazi burcunun 29 derecesine meydana geldiği için bitişler, kapanışlar ve sonlanmalarla ilgilidir ve sonlandırmakta bitirmekte zorlandığımız bir takım şeyleri izah eder. Bu online sizin 9. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla akademik bir eğitimin sonlanması, eski yaşam görüşünüzün yeniden değerlendirilmesi, bunun dışında seyahat fırsatları, eğitim fırsatları, e, yüksek öğrenim imkanları gibi konularda önemli bir takım bitişler ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Önemli ölçüde yaşam felsefenizin, yaşam görüşünüzün değiştiğini ve e, eskiden getirmiş olduğunuz e, olgular, eskiden getirmiş olduğunuz inançlarınızla alakalı sorgulamanın süreçlerine gireceğinizi gözlemleyebilirsiniz. ve Artık burada e, geldiğiniz e, nokta son noktadır ve burada e, bitirmeye ve sonlandırmaya direnç göstermek sizi oldukça sıkıntıya sokabilir önümüzdeki süreçte özellikle 2019 yılı boyunca. Dolayısıyla bu Mart ayının etkisiyle veremediğiniz veya yanlış verdiğiniz kararları düzeltmek ve güncellemek adına bu haftaki dolunay fırsat niteliğindedir. Umarım güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu hafta Güneş-Boğa Burcu transitini tamamlayıp ikizler Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki bir ay boyunca ikizler temasının daha hakim olduğunu gözlemleyeceğiz. İkizler sizin... Beşinci evinizde e, konumlanmış durumda haritanızda. Dolayısıyla önümüzdeki bir ay boyunca daha çok e, eğlence, e, eğlenceli aktivitelerde bulunacağınız, eğlenmek isteyeceğiniz, hayattan keyif almak isteyeceğiniz süreçler yaşayacaksınız. Çocuğu olan kova burçları çocuklarının hayatıyla ilgili önemli gündemleri e, yaşayabilir. veya çocuk sahibi olmak isteyen kova burçları bu ay özellikle e, güzel bir haber alabilir bu esnada. E, hamilelikle ilgili e, güzel bir haber alabilir. Dediğim gibi hayattan keyif almak, e, daha çok eğlenceli aktivitelerde vakit geçirmek adına güzel bir ay olacaktır. Ve bu hafta başlayacak olan etkiyle. Umarım e, bu dolunayı ve güneş ikizler transitini güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 15-21 Nisan haftasının siz sevgili balıklara ne gibi etkileri var? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet haftalık yorumların detaylarından videonun başında bahsetmiştim. Şimdi ise burcunuz olan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bu haftanın iki önemli gündemi var. Terazi burcunda gerçekleşen dolunay ve güneşin ikizler burcu transiti. Dolayısıyla bu haftanın gündeminin oldukça yoğun olduğunu ve etkili olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz Mart ayında yine terazi burcunda bir dolunay meydana gelmiş. E, bu ayda yine terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor. Dolayısıyla Mart ayında yaşadığımız bazı olayların tekrarı niteliğinde olaylar yaşayabiliriz. Veya Mart ayında alamadığımız kararları bu ay almak durumunda kalabiliriz. Özellikle terazi burcunun 29 derecesine meydana geldiği için kapanışlar, bitirmeler, sonlandırmalar e, gibi konular gündemde olacaktır. Özellikle bu dolunayın gündeminde. Terazi burcu sizin 8. elinizi temsil ediyor. Dolayısıyla burada 8. Ev krizler dönüşüm evidir ve aynı zamanda başkalarından gelen maddi manevi kaynakları temsil eder bazı psikolojik rahatsızlıkları da temsil eder. Eğer sizin psikolojinizi uzun süredir rahatsız eden, sizi içten içe bunaltan bazı durumlar, bazı sorumluluklar söz konusuysa bunları artık sonlandırmak adına hayatınızdaki insanların sorumluluklarını almaktan vazgeçmeye karar verebilirsiniz. Veya eşin maddi durumuyla alakalı beraber yaşadığınız kişilerin maddi durumuyla alakalı bazı problemleriniz varsa bunların da artık sonuna gelebilirsiniz. Ödediğiniz bir borç bütçe dengenizle alakalı da Önemli kararlar alabilirsiniz. Evet. Güneşin ikizler burcuna geçmesi de aynı zamanda ailevi konuların ön plana çıktığını sembolize ediyor. Dolayısıyla burada e, önümüzdeki e, bir ay boyunca yine dediğim gibi e, ev, yuva ailevi konularda önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Umarım e, güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer dalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet haftalık yorumlar bu şekildeydi. Bu hafta özellikle e, güneşin ikizler burcuna geçmesi ve terazi burcundaki dolunay e, size önemli mesajlar verebilir. Geçtiğimiz ay gerçekleştiremediğiniz e, bazı girişim ve eylemleri bu ay gerçekleştirmek mecburiyetinde olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenin tıklarsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.